Merhabalar JT Squad Kanalımıza tekrar hoş, hoş geldiniz. Çok yorulmuşsun. Her yerde arayıp... Evet, um Şabanolu Burazan. Ya. Ona tepki veriyoruz. We've loved it. Yeah? Evet, ilk yaptığımız um, <coughs> beğendiniz ve daha iyi yaptınız. O yüzden yapıyoruz yani. Ve bir daha geçelim. Evet. Çabuk anne. Hey. Sen ne diyor? Kalk. dakika kaldı. tak. Ne? Niye bir şey mi var? şey var. Nerede benim şüngün? Ha, bendeymiş. Çek. Yüzü diyor. Jama girmiyor. Ey E girmiyor. Öyleyse al. Oh of be, baştan söylesene şunu. Düz bir şey soracağım. Nasıl girdi askere? <gülüyor> Ağlamıyorum çünkü. Borasam, borasam, borasam. Borazan demek? Borazan. Borazan, borazan Borazan benim, değil mi? Bu borazan Nerede benim Evet, boynumda. Hadi değil mi Ramazan? bu ne için? Aslında o çalmıyor şu an. Yani Bak borusunu değil ötekini çal ötekini. Tamamza. Ne? Ne çalayım? bir şey Olur değiş. Hücüm borutunu unuttum. Nasıldı? Ben sana öğreteyim. Öğret canım. tat tat Takdiri dipti de takdiri de Görüyoruz, <Şabanolu> uçağa kalkamıyoruz. Olur canım komandanım. Hadi. Oha. Çok iyi ya, çok iyi çok iyi, çok komik. Çok evet. Evet öyle işte Şabanolu Burazan yep. uh, evet daha verebilirsiniz ve bir dakika kadar Barış. Barış.